Selam koç burcu boğa burcu arkadaşlarım Şengül'ün sihirli falları kanalına hoş geldiniz sevgili koçlar ve boğa arkadaşlarım sizler için 1 Aralık 10 Aralık arası sevgili arkadaşlar eks partner tarot açılımı yapacağım daha öncesinde iki haftalık yapıyordum fakat benim sevgili arkadaşlarım eks partner tarot açılımını çok sevdikleri için ne yaptım böyle daha kısa vadeli yaparak ayda üç kez yapacağım sizler için ex partner tarot Açılımının sevgili koç ve boğa arkadaşlarım ama öncesinde sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma bekliyorum aboneliğe bekliyorum sevgili arkadaşlar şöyle bir gözden geçirin daha sonra şu yüklemeleri hallettikten sonra tekrar orası için açılımların başlayacak değişik değişik güzel videolarla karşınızda olacağım çay falı aşk hayatınız kanalıma sizleri bekliyorum sevgili koç ve boğa arkadaşlarım aslında hepinizi bekliyorum herkesi bekliyorum ya <gülüyor> neyse sevgili arkadaşlarım buraya da bekliyorum benim olduğum her yere koç ve boğa arkadaşlarımı bekliyorum evet başlayalım bakalım 1 ile 10 aralık 10 aralığa kadar sevgili arkadaşlar ex partner tarot açılımı yapacağım sizler için usulen şöyle önce bir karıştıralım sonra başlayalım koç burcu arkadaşlarımızın ekslerinden Evet. Nasılsınız sevgili arkadaşlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sıkmayın canınızı. Gül dahi vaktinden önce açmıyor sevgili arkadaşlar. Her şeyin hayırlısı olsun hakkımızda. Öyle ya da böyle. Hayırlısıyla gelsin. Az gelsin, öz gelsin. Hayırlısıyla uzun vadeli gelsin. Başlayalım mı Koç Burcu arkadaşımızın eksinden? Şöyle sizlerin görebileceği açıya bırakalım. Şimdi masaya biraz geniş tutsam sevgili arkadaşlar kamera bana uzak kalıyor. Bu yüzden ancak bu kadar yapabiliyorum. İdare ediverin. Sevgili Koç burcu arkadaşım. Mia bu arkadaşlarımız fark etmiyor. Evet bakayım eksler neyin kavasını yaşıyorlar? Tam şöyle yeni yıla doğru bakalım bakalım. Ben kötü kartla bırakmak istemiyorum sevgili arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım diyor ki, ay bizi kısa tuttun. Ama kesin orada güzel bir kart gelmiştir. Güzel yerde öyle bırakmışımdır sevgili arkadaşım. Uzattıkları mı ise iyi karta ulaşabilmek için uzatıyorum. Hani bunu da hatırlatmak istedim. Şimdi koç burcu arkadaşımızın karşı partneri. Ex partner yani daha doğrusu eski eş, eski sevgili, eski hayatınızdan giden kız arkadaş veya bay kardeşim. <gülüyor> Fark etmiyor. Bakın bir hedef belirlemiş düşünceleri var kafasında veya içinde kalbinde kendince bir yol çizmiş. Hedef peşinde. Belki de tekrar sizinle barışma hedefi var bu insanın. Çünkü bakın, ilişkileri düzeltmek geldi sevgili Koç burcu arkadaşım. Siz ise burada hem arayış içerisindesiniz, ne yapsam ne etsem hem de bir yandan sessizliğe çekilmiş durumda. Benim sevgili Koç burcu arkadaşım karşı taraf arabaya atlamış. Bakayım neyin derdinde. Her iki tarafta aslında hem sıkıntılardan kurtulmak istiyorsunuz hem de tekrar birleşip dünya kadar mutluluk istiyorsunuz sevgili koç burcu arkadaşlarım bir tarafa bakıldığında karşı tarafa ait bu kısım sevgili koç burcu arkadaşım bakın sizinle tekrar barışmayı karşı taraf bu herkese uymayabilir ama çoğunuza uyacaktır herkesden burada bir parça var karşı taraf hedefi belirlemiş ne hedefi? tabi ki de sizinle barışma hedefini belirlemiş paylaşımcı sevgi istiyor tekrar birleşip bayram sevincinden söz eder bu kartımız bayram sevinci yaşamak istiyor sizde aynı şekliyle koç burcu arkadaşım uzlaşmak istiyorsunuz bakın hem güçlü adım atmak demektir hem de kötüye giden ilişkilerimiz ne açıdan olursa olsun uzlaşmak demektir her iki tarafta uzlaşmak istiyor ama gelin görün ki burada neden korku içindeyiz niçin ikilemliyiz neden endişeliyiz bakalım mı bakalım burada da bakın karşılıklı barış istiyorsunuz usulen bir daha karıştırıyoruz çünkü etki altındasınız buyurun sevgili koçlar bakalım Aa, karşı taraf çoktan canına minnet e sizin de aynı buyurun işte aman Allah'ım ondan sonra diyorlar ki e siz beni kısa kestin e bize kısa baktın. Şimdi ben bu güzel kartları nasıl bozayım ah benim koçlarım. Buyurun karşı taraf bakın sevgili koç burcu arkadaşım şimdi şöyle de söylemek durumundayım. Hem sizinle barışmak istiyor bir de bu kartımızın öfkeli bir tarafı var. Bir de bazı koç burcu arkadaşlarımın eksleri hafif çaplı kızgın da olabilirler ne kadar kızgın olsalar da buyurun sizinle tekrar barışıp birleşmek istiyor karşı partnerler artı yetmiyor küslüklerin barışı demektir koç burcu sizde çok istiyorsunuz buyurun gördünüz mü artık yeter diyorsunuz tahriplerden arınalım. savaşı anlaşmazlığı geride bırakalım birlikte olalım bakın geriye bakış yapıyorsunuz her iki tarafta ne yapayım şimdi? Sevgili arkadaşlar açayım mı? Açalım. Açalım, değil mi? Evet, karşı taraf biraz istekleri var, hayalleri var karşı tarafın. Önünü göremiyor bazen. Bir böyle sapıyor, bir böyle sapıyor. Bakın, hayaller kartı geldi sevgili Koç burcu arkadaşım karşı tarafa. Siz ise ortak nokta anlaşması istiyorsunuz. Birleşelim, macera ise macera, evlilikse evlilik der bu kartımız karşı taraf neyin kavasını yaşıyor tamam diyor karşı taraf neden olmasın ben de senden yararlanmak isterim tamam olur diyor köklü kuruluş yaparız diyeceksiniz sevgili koç burcu arkadaşım bakın onuna kadar onuna kadar biraz ikilemde kalıyor biraz da huzur bulacak sizin karşı tarafa ortak nokta anlaşmanızdan dolayı bakın gördünüz mü sevgili koç burcu arkadaşım daha fazla kurcalamak istemiyorum zaten artık kısa vadeli yapacağım biriyle onu arası yani ayda 3 kez paylaşım yapacağım sizlere böyle daha iyi 15'inden 15'ine yapmaktansa hem huzur istiyor karşı taraf hem de bir miktarcık da böyle ikilemde kaldı acaba biz bu tabloyu yaratabilir miyiz anlatabildim mi sevgili koç burcu arkadaşım siz ise köklü kuruluş istiyorsunuz bakın bugün. ortak nokta anlaşmasıyla biz diyorsunuz köklü kuruluş yaparız Atayım mı ortaya bir tane daha? Hmm. İşte buyurun. Ben bunun için söylüyorum. Güzel yerde bırakalım ki şu kötü kart <gülüyor> gelmesin. Aa üzülüyor. Gördünüz mü? Buyurun. Sevgili Koç Burcu arkadaşım karşı taraf üzülüyor. Ne oldu şimdi? Bizim köklü kuruluşu yıktık mı ne yaptık? Köklü kuruluş. Bu da köklü kuruluş. Ah işte bu şimdi bazı arkadaşlarıma buyurun örnek olsun. ...kabulleniyor... ...karşı taraf kabulleniyor... ...sizde öyle bir yenilenme... ...bitirme gibi bakın... ...bitirme demeyelim... ...uzlaşmak isteyeceksiniz... ...bu küçük bir dönem... ...sevgili Koç Burcu arkadaşım... ...ben her zaman söylüyorum açılımlarımda... ...ben de içinde dahil olmak üzere... ...benim bugünkü ruh halimle... ...inanın akşama ruh halim bir olmuyor... ...çocuğuma kızıyorum... ...eşime kızıyorum... ...yarın oluyor... ...aman Allah'ım tutuyorum onlara sarılıyorum... Hepimiz aynıyız. Her zaman insanın ruh hali bir olmaz. Her şey güzel güzel giderken o kısacık dönemde bakın burada ne yaşadıysanız, aranızda ne cereyan ettiyse küçük bir Zırıltı biriniz dedi, "Tamam, ben seni bitiriyorum." Karşı tarafta size, "Ben de seni bitiriyorum." dedi. iki günlük 2 iki, ikinci kart bakın. Böyle bir vaziyet itibariyle karşı taraf ne yaptı? Tamam ya, olursa olur, olmazsa olmaz. Kabullenmesine geçti. Geçince ne yaptı benim sevgili koç burcu arkadaşım yıkım olayını bitirdi yani bitirmiyor ilişkiyi bitirmiyorsunuz yenileniyorsun geçmişin sıkıntıları neyse bunu yenilen yenileyerek uzlaşalım diyeceksiniz karşı tarafta aynı şekliyle tekrar uzlaşmaya yöneleceksiniz sevgili koç burcu arkadaşım zaten 10 aralığa kadar tamam hı hı. buyurun iyi daha da açmayacağım haberiniz olsun çok güzel barışlar geldi demektir ilişkiler düzeldi demektir buyurun bu da barıştan söz eder ortaya her ikinize bıraktım bunu sevgili koç burcu arkadaşım oldu mu hadi bakalım öyle ya da böyle balık gibi kıvrıldık kıvrıldık sonunda düze çıktık oldu bu iş ışığı yarattıyor melek ışığı karanlık düşünmüyoruz düşüncelerinle duygularınla ışığının dünyasını yarat sonra o dünyada yaşaman an meselesiymiş sevgili koç burcu arkadaşım indik çıktık indik çıktık sonunda olayı tatlıya bağladık evet sevgili arkadaşlar ne varsa da doldurduk burayı zaten 10 aralığa kadar bir dünya açılım yaptım sizler için ama görüyorsunuz bakın karşı taraf sizi seviyor ve kaybetmekten korkuyor daha ne olsun Allah aşkına önemli olan o, önemli olan o sevgili arkadaşlarım Koç Burcu'nu kim kaybetmek ister Allah aşkına onlar benim ebedi oyun arkadaşlarımlar. Biz çok iyi anlaşıyoruz onlarla. Evet sevgili Koç Burcu arkadaşlarımızı tamamladık 10 Aralık'a kadar. Şimdi Boğa arkadaşlarımızı geçtiğimiz hafta ben biraz kısa bakmışım herhalde. Gerçi söylüyorum yine söylüyorum kötü kartta bırakmak istemediğim için belli ki Boğa arkadaşlarımıza iyi kart gelmiş. Biraz da Koç Burcu'nu da uzattık galiba. Sevgili arkadaşlar söz de verdim onlara. Biraz onları da uzun tutarız. Bakalım şimdi sevgili bu arkadaşımızın 10 aralığı kadar küslerinde barış var mı? Gidenler dönüyor mu? Diyelim mi? Diyelim. Hadi bakalım. Sevgili bu arkadaşlarım kara kara ne düşünüyorsun? Boynun eğri bir şekilde Allah aşkına kafayı kaldır. Hmm. Bir ala vera dala vera geldi bakalım. Evet sevgili Boğa arkadaşlarımızın 10 aralığa kadar karşı taraf sürpriz bekliyor. Bir yerde sizi sarmış sarmalamış sevgili Boğa arkadaşım. Bakın bu kart, bu kart şu görmüş olduğunuz tamamen karşı tarafa ait. Yani karşı taraf sizinle tekrar barışı istiyor. Sizi sahiplenmek istiyor. Siz ise geçmişte ne yaşadıysanız aranızdaki kırgınlık üzüntü, anlaşmazlık her neyse bundan dolayı her şeyin bittiğini zannediyorsunuz. Bir melankolu durumları, bir hayal kırıklığı. Bu böyle mi olacak da hesabı? Böyle bir şey yok. Bakın gereksizler yıkılmış. Arkadaki iki kupa duruyor. O iki kupada o ve sizsiniz güzel kardeşim. Bırakın öndekiler nereye giderse gitsin. Arkadakiler duruyor. Kafayı kaldır. Arkana bir bak. Her şey bitmemiş. Tamam öyle mi öyle. Bakın karşı taraf daha çok size karşı istekli. Ateşlerden istekli Siz de aynı şekliyle siz hem bir yerde geçmiş örtü çekmek istiyorsunuz sevgili boğa arkadaşım bir yerde de ben ben onunla yetinirim bana o yetiyordu diyorsunuz bakın tek sevgiyle de yetinmek isteyen boğa arkadaşlarım var karşı taraftan size her an haber gelebilir sevgili boğalar sıkı sıkı bakın tutuyor burada dünya kadar mutlu olmak istiyor fakat aranızdaki sıkıntı her neyse bunu da bir yerde bitirmek de istiyor bu insan. Şuradaki görmüş olduğunuz kumaş parçası bandajdan sıyrılmak demektir. Hem bu bandajdan sıyrılalım tekrar dünya kadar mutlu olalım diyor. Sizin bu karşı partner 10 aralığa kadarki duygular bu açacağım. Sevgili boğalar geçtiğimiz hafta ben sizlere haksızlık mı yaptım? Şimdi burada bir illegal durumu var olabilir insan bazen sevdiğine illegal yapar niçin yapar tekrar kendine çekmek için bunu ben normal karşılıyorum kim yapıyormuş bunu hmm, çok güzel karşı taraf yapıyor risk var buyurun ah benim sizde hayranlık duyacaksınız yaptığı karşısında sevildiğini hissedeceksin sevgili boğa ah benim boğacığım gördün mü bak karşı taraf küçük çaplı bir şeyler yapacak çünkü risk alıyor niçin e boğa önünü görmüyor hiçbir yeri görmüyor oyunu aşağıda kara kara düşünüyor e karşı tarafında canına tak etmiş e mecburen ateşlerden harekete geçmesi lazım artık öyle ya da böyle bir küçük çaplı bir oyun risk alarak ne yapıyor boğayı tekrar kendine hayran ediyor niçin hayran ediyor boğa kendini sevildiğini hissedecek ama Allah çok güzel Arkadaşlar açalım mı? Açalım mı, Değil mi? İlla ki kötü kartı getireceğiz. Gelmesin. <gülüyor> Buyurun. Şimdi de kısıtlı tutuklu olabilir. O bir gün, iki gün o kadar aksilikler olabilir. Sizde hedef belirliyorsunuz. Her şey bitmedi diyorsunuz sevgili bu arkadaşım. Tekrar karşı taraf yoğun duygular hissediyor size karşı. Siz ise birazcık böyle hafiften hafiften aradaki sıkıntı her neyse onun da sıkıntısını duyuyorsunuz. Ama bir yerde de şunu da söylemek durumundayım. Karşı tarafı kaçırmaya da kalkabilirsiniz. Çünkü burada sıkıntı duyan tek kişi değil bakın. Üç kişi çocuk da var orada. Karşı tarafı kaçırmak isteyebilir bazı bu arkadaşlarım. Çünkü değişim var bakın. İletişim var, aşk var. Sevgili arkadaşlar karşı tarafta yoğun duygularda sizlere karşı buyurun ateşlerden canlandı evet ateşlerden canlandı sıkıntılar her neyse ben bunu çözerim veya biz bunu çözebiliriz diyor sizde cazibe altındasınız sevgili bu arkadaşım neden olmasın ortak noktada anlaşabiliriz diyeceksiniz buyurun gördünüz mü açayım mı daha fazla ah sizi sizi buyurun ortak nokta anlaşması isteyeceksiniz sevgili boğalar cazibesi altındasınız karşı tarafta tamam diyor sorunumuz sıkıntımız her neyse biz bunu çözeriz diyor bakayım çözüyor musunuz hmm, bir anda çözülmüyor az alıyoruz sevgili arkadaşlar karşı taraf siz yani siz boğalar sıkıntıyı maddi ya da manevi aileler veya değil her neyse bunları biz bir kenara bırakalım sen de askıya, tekrar ilişkimizi düzeltelim diye siz diyeceksiniz sevgilim o arkadaşım tekrar iletişime giriyorsunuz tekrar bir canlılık geliyor size karşı taraf sıkıntı her neyse askıya alacak barış var mı tekrar siz uzlaşmak isteyeceksiniz ortaya bırakıyorum işte bu bunun üstüne daha açılır mı Allah aşkına geldi en kral kart her iki taraf için attım bunu ...fırsat üstüne fırsatlar yakalıyorsunuz... ...sevgili Boğa arkadaşlarım... ...buyurun imparator içe... ...kadersel olarak... ...sizler birbirinize tekrar... ...bağlanıyorsunuz... ...hadi buyurun diyebilir misiniz... ...sevgili Boğa arkadaşlarım... ...ah Şenge çok azıcık yerde bıraktın... ...bunun üstüne kart açılır mı... ...üstelik 10 Aralık'a kadar bu... ...düşünün yani... ...gönül ister ki şu hiç bozulmasın... ...10 Aralık sonrasında da imparator gelsin... Daha daha güzel şeyler gelsin. Hadi bakalım sevgili bu arkadaşım. Çok güzel. İmparatoriçe ile olay tamamlandı. Aslında siz her ikiniz de birbirinizin kaderisiniz. Çünkü İmparatoriçe kaderden bize söz eder. Kadersel aşktan söz eder. Kaderimizdeki kişilerden bize söz eder. Ah benim boğalarım çok güzel oldu. Zamana bırak diyor. Gördünüz mü bakın melek zamana bırak. Bir anda paldır küldür gitme diyor. Zaten imparatoriçe ile olay tamamlanacakmış. Sevgili boğa arkadaşım, bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver diyor. Aslında her iki tarafa söylüyor bunu. Kendinize, meleklere zaman verin sevgili boğa arkadaşım ve koç burcu arkadaşlarım çok güzel, harika. Evet, bu açılımımızı da tamamladık. 10 Aralık'a kadardı sevgili arkadaşlar. Bundan sonra 3 defa paylaşacağım ex partneri sizler için madem bu kadar çok seviyorsunuz şengülde ne dursun değil mi çekmeye devam <gülüyor> hadi bakalım sizleri çay falı aşk hayatınız kanalıma da davet ediyorum aboneliğe bekliyorum gözden geçirin sevgili arkadaşlar kimler çift olarak yeni yıla mutlu girecekler videolarımı paylaştım bir gözden geçirin çay falı aşk hayatınız kanalıma şengülün sihirli falları kanalına sizleri bekliyorum yeni yıl itibariyle her iki kanalda da sürprizler gelecek canlar neler gelecek neler hadi bakalım yavaş yavaş bir şeyler gelecek sizler için sizleri seviyorum sevgilerimi saygılarımı sunuyorum her şey gönlünüzce olsun Allah'a emanet olun hoşçakalın kocaman öptüm hadi bakalım hadi bay